Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet, yeni bir videolarda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu, item satıştaki satıcıların Instagram beğenidir, ondan sonra yorumdur, ee, ondan sonra takipçidir, ee, YouTube abone mesela en çok satılanlar, ondan sonra Twitter takipçi arkadaşlar, bu tür şeyleri Nasıl bastıklarını, nasıl bunun üzerinden bir kar edildiklerin, nasıl para kazandıklarını bu videoda göstereceğim. Evet arkadaşlar, kayıt olduktan sonra sizde bu ekran direkt gelmez. Sizden öncelikle arkadaşlar bir mail doğrulaması istenir. Mailinizi doğrularsınız güvenlik amaçlı bunu yapıyoruz bu arada. Mailinizi doğruladıktan sonra sizde bu ekran gelir. Lokeyclick kısmından arkadaşlar %3 komisyon ile hemen buradan yazdığımız zaman 10 TL minimum 5 TL yüklenebiliyor bu arada. 5 TL yükleyip 5,15 TL ödeyerek arkadaşlar birazdan alacağım servisi siz de alabilirsiniz. Ha bakiye demişken hemen bir bakiye kodundan da bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Videoya ben bir tane bakiye kodu geziyorum. Tamam. Bu bakiye kodun arkadaşlar destek kısmına gelip şöyle diğer kısmına diğer kısmında buraya bakiye kodu bakiye kodu bilmem ne bilmem ne böyle böyle yazıyorsunuz. Ondan sonra talibinizi oluşturuyorsunuz ve biz de size eğer o sayılı kişilerin arasındaysanız ki ödülümüz de şu. Kodu bulan ilk 10 kişi arkadaşlar 2,5 lira hediye veriyoruz. Aynen kodu bulan ilk 10 kişiye arkadaşlar iki buçuk lira hediye veriyoruz şimdi kodu e, bulduktan sonra eğer ki doğru bulduysanız ve şartları da yaptıysanız şartlarımız da şu videoya like ve yorum atacaksınız arkadaşlar kanalda abone olacaksınız videoya like ve yorum atacaksınız kanala abone olacaksınız ardından bunu gelip hızlı resmi hemen şöyle hızlı resmi de göstereyim arkadaşlar hızlı resmi gireceksiniz Mesela buradan SS alıyorum. Hemen CTRL'i V yaptım yapıştırdım. Böyle geleceksiniz. Böyle yükle kısmını diyeceksiniz arkadaşlar. Ve burada çıkan linki kopyalayıp buraya atacaksınız arkadaşlar. Ve eğer şartları doğru yaptıysanız size 2,5 lira bakiyeniz verilecek arkadaşlar. Evet şimdi Discord üyesiyle başlayalım arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde siz videoyu Cumartesi akşamı izleyeceksiniz. Yani yarın 22.00'a kadar cumartesi 22.00'a kadar üyelerde kampanya var fiyatlarımız 35'i 25 şimdi hemen arkadaşlar buradan ben sunucuma geliyorum Sunucuya geldikten sonra hemen bir linki oluşturuyorum Ondan sonra Mesela offline sipariş vereyim minimumu 20 ben hemen 100 tane sipariş vereyim 2.5 lira Siparişimi teyit ettim okudum onaylıyorum sipariş ver Dedim arkadaşlar bakalım ne kadar süre içinde gelecek şimdi o üyeler yüklenirken arkadaşlar biz de hemen buradan şöyle bir e, beyinleri gösterelim beyinler beyinleri gösterelim mesela garantili beyni hemen bakalım mesela 075 kuruşmuş hemen onu bakalım hangi postumuza verelim bu postumuza verelim beğenize almış e, 250 beyni hemen sipariş veriyorum arkadaşlar tehdit ettim okudum onaylıyorum diyorum. Evet Hemen verdim bakalım şu anda arkadaşlar 557 adet beğenimiz var Bakıyoruz ne kadar süre içinde gelecek arkadaşlar Evet oradaki beğenilerimiz bir yandan gelmeye devam ederken Twitter'a bakalım Twitter'da pek bir şey gösteremem benim profilim olmadığı için Twitter'da Sağolsun bana sebepsizleri bana attılar Neyse Telegram kanal üyesi vesaire yani Kısaca ana mantık bu arkadaşlar buradan e, geliyorlar, servisi seçiyorlar vesaire vesaire buradan e, alıp satın biliyorlar. Kare olayı da şöyle oluyor mesela alt bağlık sistemi var. Alt bağlık sistemine geliyorlar alt baylık sistemi tamamen farklı bu arada ona geleceğim şimdi. E, şöyle arkadaşlar size aylık 160 liralık bir ücret veriyorsunuz aylık sadece 160 lira başka hiçbir şey yok. Siz domaini alıyorsunuz sadece o da natroda 10 lira falan yani çok ucuz ee, Siz sitenize buradan domaini giriyorsunuz arkadaşlar mesela ne diyelim Chrome on e, ytkanali.com.tr Evet alan adını girdikten sonra arkadaşlar buradan sipariş veriyorsunuz Ardından hesabınızdan 160 liralık bir bakiye kesiliyor Sonra ne yapıyorsunuz Yeni istihbarat kısmına geliyorsunuz. Buradan Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar. Discord sunucumuza geldikten sonra bizimle oradan iletişime geçiyorsunuz. Çay panel aldığını söylüyorsunuz arkadaşlar. Ve biz de hemen kurulumu gerçekleştiriyoruz. Ve sizde de yeni bir site açmış oluyoruz. Ama eğer bu ücrete ödemek istemiyorum. Benim o kadar bütçem yok diyorsanız. item satışta şöyle satabilirsiniz. Mesela atıyorum. Bot takipçi. 1.60 sen mesela hemen geliyorum buradan i̇şte Instagram takipçilerde mesela Tamam fiyat ne abicim 1000 adetinin 12.90 1000 adeti 12.90 Şimdi sen burada 15 gün garantili 2.31 Çıkar abi düz 2.5 Kaç 10 ile 40 kuruş sana kar Ha komisyonları falan düştüğümüzde 1 lira komisyonu var 9 lira 40 kuruş sana kar kalıyor Tamam Ama eğer ben müşterime güzel bir destek vereceğim onu bayağı benden memnun edeceğim diyorsan 60 gün garantili ya da 90 gün garantili 365 gün garantili tercih edebilirsin ama ömür boyu tercih ettiğinde mesela 5.39 sen ona düz buçuk de abicim kaç 12.90'dan çıkardın 7.90 ve bunun komisyonu var 6.90 yine fazla ama 15, 15 gün garantili takipçiye göre yanında çocuk kalıyor Bizim size tavsiyemiz arkadaşlar 365 gün garantili takipçiler düşüş yoktan verebilirsiniz mesela anladınız mı yani adam mantık böyle işliyor arkadaşlar son bir şey daha göstereyim mesela burada YouTube 4000 saat izlenme hemen geliyorum abi şimdi YouTube'a YouTube izlenme hemen şöyle 4000 saat yazalım Heh, mesela 4000 saat izlenme 1350 lira sen geliyorsun buradan mesela bak 60 dakika video olmalı açıklamayı okuyun 237 lira Sen buradan geliyorsun abicim bin ve katları şeklinde sipariş gidilmeli bin saat bin tane şimdi mesela sen buraya 4000 saat yapacaksın ya 9 <gülüyor> 951 lira Sen direkt 1400'den Hatta 1300'den çıkar direkt 950 çıkar nabiyo abicim 450 lira yapıyor Tamam 400 lira yapıyor Pardon 1300'den çıkarınca kaç 350 lira yapıyor ya neyse matematiğime bak 350 lira kar e, güzel 350 lira kar bayağı iyi mesela hemen Twitter takipçiye gelelim Twitter takipçide şöyle güzel minimum fiyat listesi yok yani e, herkes kafasına göre fiyat koyabiliyor şöyle mesela Twitter takipçilerine hemen gel abicim biz kaçı satıyormuşuz takipçiler 30 gün telafi mesela 16 lira sen burada 16'ya aldığın zaman buradan gelip e, 34.90'a da satan var ondan sonra camın 25 liraya da satan var ondan sonra böyle böyle gidiyor istediğin kadar kar koyarak satabiliyorsun arkadaşım arkadaşlar bu baki kodundan tekrardan bahsedeyim ve videoyu kapatalım şimdi ben arkadaşlar videoya bir kod izledim ve bu kodu arkadaşlar bulan ilk 10 kişiye iki buçuk lira bakiye veriyoruz eğer siz bu ilk 10 kişinin içerisindeyseniz ve video like volume, ee, like yorum attıysanız ve kanala abone olduysanız Bunun esesinde Böyle alıp gelip hızlı resimler Yapıştır yükle kısmına gelip CTDDV yapıp Bunu ee, ben robotu elim hemen yapıp yükle dediğiniz zaman Yükle dediyseniz Ve bunu resim sayfasına gelip şöyle hemen yeni destek açarak buradaki Yeni destek sayfasındaki linki kopyalayıp, yeni destek açarak şey kodunu buldum. Kod e, bilmem ne bilmem ne yazıp altına da hızlı resim linkinizi bıraktığınız zaman, talebenizi oluşturduğunuz zaman arkadaşlar. Eğer 10 kişinin içerisindeyseniz hızlı olduysanız ki, geçen videoda e, yaklaşık 1 saat gibi bir sürede arkadaşlar 20 kod kapılmıştı. Neyse. 30 da hatta pardon yani bir sadece 30 kod gitti neyse eğer 10 kişinin içerisindeyseniz arkadaşlar sizlere bu iki buçuk liralık bakiye kodu veriliyor arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın videoyu like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın hoşçakalın bye bye